Bugün 17 Haziran 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak burcundaki ay güne pratik ve dikkatli enerjiler veriyor. Erken saatlerde ay, boğa burcundaki Uranüs ile üçgen, kova burcundaki Satürn ile sert açı yapacak. Yeni durumlara ve kişilere uyum sağlayabilir, yaratıcı ve bireysel fikirlerimizi çevremizle paylaşmak isteyebiliriz. Özgürlüğümüze gelebilecek kısıtlamalara tahammülümüz fazla olmayabilir. Negatif ve karamsar ruh hallerine kapılmak yerine içinde bulunduğumuz koşullara uyum göstermeliyiz. Öğle saatlerinde Başak burcundaki ay, İkizler burcunda gerileyen Merkürle dik açı yapacak. Çevremizle iletişimde bazı aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Duyduğumuz haberlerin doğruluğunu sorgulamadan hemen inanmamalıyız. Dedikodu ve yüzeysel konuşmalara, dürüst olmayan kişilere karşı da dikkatli olmaya çalışalım. Başak Burcu'ndaki Ay ile Yengeç Burcu'ndaki Venüs arasındaki olumlu açı, keyif aldığımız alanlarda ve sosyal ilişkilerde bazı şanslar verebilir. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, paylaşımlarda bulunmak verimli olabilir. Çevremizde ve yaşadığımız yerde keyif ve konfora yönelik düzenlemeler yapabilir, estetik ve sanatsal konularla da ilgilenebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde Başak burcundaki ay Balık burcundaki Neptün'e karşıt açıda olacak. Duygusal ve fiziksel olarak daha hassaslaşabilir, dış etkilere açık olabiliriz. İlham ve sezgilerimiz güçleneceğinden maneviyat ve sanatsal Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.